Son günlerin popüler konusu Afganistan ve tabii ki Taliban'ın eline geçen çok sayıda uçak ve helikopter. Bu hava araçları ne olacak? Taliban tarafından bunlar uçurulabilir mi? Uçurulabilir tabii ki kısa vadede ama uzun vadede idame ettirilebilir mi? En çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Önce bu sorunun cevabını arayacağız. Arkasından da daha eski dönemde yani birkaç hafta öncesine kadar... Afgan Hava Kuvvetleri nasıldı? Hangi hava araçları var? Niye alındı? Ne tür görevlerde kullanıldı? E, gerekli verimi Afganlar bunlardan alabildi mi? Biraz Afgan Hava Kuvvetleri'ni birlikte masaya yatıracağız. Videomuza başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın, beğeni tuşuna basın. Malum sosyal medya üzerindeki tolgözbe.com sitemiz, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımız var, Telegram hesaplarımız var. LinkedIn'de beraberiz. Bunları da takip etmeyi unutmayın diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Malum en son Kabil'e kadar geldi Taliban kuvvetleri ve 31 Ağustos'a kadar da batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesini istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri NATO görevi kapsamında yaklaşık 20 yıldır Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyordu. 600 civarında askerimiz vardı. Türkiye'de bu yapılan görüşmelerin arkasından askerini Afganistan'dan çekti. Sonrasında da son Amerikan askeri. 30 Ağustos gecesi Kabil Havalimanı'ndan bir C-17 uçağıyla ayrıldı ve sonrasında da Taliban güçleri Kabil Havalimanı'na girdi ve tabi ki burada da böyle enteresan manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Bir tarafta Amerikan güçlerinin bıraktığı helikopterler, CH-46 Şinuklar bir tarafta Afgan Hava Kuvvetleri'nin çok sayıda helikopteri uçağı derken akıllara bir soru gelmeye başladı. Ee, Taliban bunları uçurabilir mi, idame ettirilebilir mi derken bunları bu görüntüleri izlerken Kabil semalarında uçan bir UH-60A Black Hawk e, Skorsky imalatı helikopter altına asılı olan bir asker kimleri idam dedi kimileri bir asker Afgan bayrağı veya Taliban bayrağı açmaya çalışıyordu beceremedi dedi bilmiyoruz artık hangisi doğru bu görüntülerin arkasından da Taliban bu uçakları helikopterleri Nasıl uçuracak sorusu akla gelmeye başladı. Şimdi öncelikle bu sorunun cevabını vermek gerekirse Amerika çok ciddi bir yatırım yaptı. Özellikle Afgan ordusundaki hava kuvvetleri, havacılık birimleri üzerine. Ve çok sayıda batı yapısı uçak helikopter Afganistan'ın envanterine girdi. Yüzlerce pilotun eğitimi, bakım ekiplerinin eğitimi derken ciddi bir insan kaynağı açısından yatırım gerçekleşti buraya. Şimdi... Eldeki kalan personelin önemli kısmı Özbekistan'a ve Tacikistan'a iltica etmiş durumda. Ama elde kalan az sayıda pilot ve teknisyen var. Bunlar da herhalde Taliban'la anlaştılar ve Taliban için görev yapmaya başladılar. Öncelikli olarak bu helikopterin özellikle bu h helikopterin bu pilotlar tarafından kullanıldığını tahmin ediyorum. Ama görüntülere baktığımız zaman bir taraftan da Bırakılan e, uçakların, sistemlerin çok ciddi zarar verilerek bırakıldığı, tekrar uçamayacak halde oldukları dikkat çekiyor. İşte bakıyorsunuz helikopterin kokpitindeki göstergeler kırılmış, işte kapılarındaki o Afgan arması sökülmüş kesilerek bunlar e, bir hava aracı için çok ciddi hasarlar. E, görünen o ki bunlar kısa vadede uçması çok zor. İkincisi, Tabi insanın aklına şey geliyor, bir hava aracını uçurmak için ne lazım? Uçurmak için bir kere yetişmiş pilota ihtiyacınız var. O pilotların sıklıkla eğitim uçuşu yapması lazım. E bu eğitim uçuşu için de o helikopterin uçağın faal olması gerekiyor. E faal olması için de teknik anlamda bir yedek parça deponuz, o helikopteri uçağa uçaracak halde o yetkinliğe sahip teknik bakım ekiplerinin olması gerekiyor. Bunlar da ciddi bir organizasyon anlamına geliyor. Benim kişisel görüşüm hava araçlarıyla ilgili kısa vadede bunların birkaçını Taliban uçurabilir. İşte eldeki e, kalan pilotlar, teknik bakım ekipleri ve bu hava araçları da belirli bir süre eldeki yedek parça, stoğu olduğu sürece uçurulabildiği sürede veya tabii ki bu hava araçları uçarken de çeşitli arızalar yapacak, teknik problemler yaşayacak bunları çözebildikleri sürece kısa vadeli olarak uçar. Sonuçta şunu da örneği de ortaya koymakta fayda var. Bir İran örneği var. Malum 1970'lerde Şah döneminde çok ciddi bir silahlanma işte F-14'ler var, F-4'ler, F-5'ler falan gibi çok ciddi bir silah siparişi veriliyor. F-16'lar yetişmiyor ama f ler F-4'ler, F-5'ler envanterde ve İran altyapısı sayesinde ve o pilotları, teknik ekipleri koruduğu için belirli bir süre bunları bakım idamesini gerçekleştirip uçabiliyor. Sonuçta tabi İran'ın teknik kapasitesi Afganistan'dan çok daha üstün. Malum Şah dönemi kapandıktan sonra İran'da İslam devrimi olduktan sonra kısa süre sonra başlayan Irak'la olan o savaş nedeniyle de o kadro bu savaşın kazanılması için en azından toprak kaybetmemek için ciddi bir şekilde görev yapıyor ve oradan devam eden o tecrübe, bilgi birikim bir şekilde bu uçakları bugüne kadar hayata geçirmiş durumda. Tabii ki yan sektörlere bakıyor İran. İşte torna tesviyede yedek parça yapılıyor. Çin'den teknoloji alıyorlar. Bu parçalar düzgün bir şekilde kopyalanmaya, idame ettirilmeye çalışıyor. Böyle bir kültürle o uçaklar nereden baksanız 40 yılı aşkın süredir İran gökyüzünde uçuyor. Tabii ki böyle bir durum Afganistan için şu anlık geçerli değil. Önümüzdeki günlerde ne olur, ne yapılır? Tabii bunlar soru işareti. Belki Taliban'la Amerika anlaşırsa tekrar bu uçakların, helikopterlerin yedek parçalarını verebilir Taliban'a. Ne olacak, ne bitecek? Bunlar gerçekten soru işareti ama dünyada olmaz olmaz diyoruz biz. Çünkü bir taraftan da Afganistan çok ciddi madde, madenlere sahip. Bir taraftan da işte uyuşturucunun üretildiği yer olarak ifade ediliyor. Bakalım nasıl gidecek, neler yaşanacak ben de açıkçası çok merak ediyorum. Gelelim videomuzun ikinci bölümüne. Hangi uçak ve helikopterler alındı, ne yapıldı? Biraz da Afgan Hava Kuvvetleri'nin durumuna bakalım isterseniz. Öncelikli olarak o 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarının yapan El-Kaide'yi terör örgütü ilan edip el Kaide dönük Afganistan'da çok ciddi bir operasyon başlatıyor. 11 Eylül saldırılarında saldırı yapan teröristlerin tamamı Suudi Arabistan pasaportu taşısa da Afganistan'da El-Kaide'nin konuşlandığını ve burada büyüdüğünü tespit ediyor Amerika ve çok ciddi bir savaş başlatıyor Afganistan'da. Afganistan'da tabi işte Amerikan güçleri Afganistan'a geliyor. İşte NATO görevi bir işgal başlıyor. Bu işgalin Amerika uzun vadeli devam ettirilebilmesi için Afgan silahlı kuvvetlerini yeniden oluşturmaya başlıyor. Şimdi Afganistan'da malum Önce krallıkla yönetiliyor, ee, arkasından e, sosyalizme yaklaşıyor. 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin işgali var. Böyle bir dönem dönem farklı farklı yönetimler, ordu oluşumları var. Arkasından da Amerika batılı silahlar ağırlıklı olmak üzere bir e, yat, bir ordu yatırımı oraya. 85 milyar doların harcanda ifade ediliyor. Çok ciddi bir yatırım yapıyor ve bir ordu kuruluyor. Ordunun da tabii önemli parçalarından biri hava kuvvetleri. Şimdi Afganistan tabii Irak gibi zengin bir ülke olmadığı için petrol açısından Irak F16 sattı Amerika. Tabii ki limitli bir şekilde verdi. İşte e, detaylı o silahları F16'ya F16 yapan mühimmatları sistemlerin bir kısmını vermedi tabii Irak. A. Burada da e, Afganlar kimle savaşıyorlar? Taliban güçleriyle. Taliban güçlerinin de sonuçta omuzdan havaya atılan füzeleri Böyle bir yer tehdidi yok. Daha basit uçaklarla hava kuvvetleri kurulabilir. Daha etkin bir şekilde çünkü elde yetişmiş pilot da kalmamış durumda. Buradan yola çıkarak Brezilyalı imalatçı Embraer tarafından geliştirilen Super Tucano eğitim uçağı işte Hürkuş gibi bir eğitim uçağı turboprop motorlu. Onu bir silah taşıyan yakın hava desteği görevleri için uçak evriliyor. Ve Super Tucano'nun A-29 modeli Afganistan'a veriliyor. Afganistan e, ana savaş uçağı olarak A-29 Süper Tukanoları kullanıyor. Önce 15 adet sipariş verildi, daha sonra bu rakam 20'nin üzerine çıkıyor. Farklı farklı rakamlar var. E, hatta bununla ilgili e, rakamın 26'ya kadar çıktığı ifade ediliyor ama hala bunlar soru işareti. Bunlarla birlikte Afganlar A-29'ları çok etkin olarak kullanmaya başlıyor. E, Taliban güçlerine karşı ortalama son dönemde işte 40'a yakın sortie yapıyorlar. Bu Süper Tucano'ya takılan çeşitli akıllı mühimmatlarla nokta vuruşları gerçekleştiriliyor ve gerçekten yoğun olarak kullanılıyor. Ve arkasından Taliban Kabil'i kuşattığı zaman 22 uçak, 22 Süper Tucano pilotlarla birlikte Özbekistan'a iltica ediyor. Özbekistan'da da bir kısmının da Tacikistan'a gittiği ifade ediliyor. Hatta bunun hava üssünü çekilen uydu fotoğrafında 22 Embraer, 29 Super Tucan uçağının yanında 24 adette helikopter olduğu gözüküyor. Yani baktığınız zaman 46 adettik. Çok ciddi bir e, hava gücünün Özbekistan'a iltica ettiği görülüyor. Bunlarla birlikte Özbek makamlarının verdiği bilgiye göre 585 Afgan havacı aileleriyle birlikte iltica etmiş Özbekistan'a. Hatta ilginç de bir olay oluyor. E, Özbekistan'a iltica sırasında Özbek Hava Kuvvetleri'nin iki MiG-29'u bu Süper Tucano'ların yanına geliyor. Kol uçuşu sırasında e, Süper Tucano'yla bir MiG-29 havada çarpışıyor ve Afgan pilot atlıyor. MiG-29'da ne oldu bilmiyoruz. Böyle de bir e, kaza yaşanıyor bu sırada. Bu uçaklar ne olacak? Taliban'a mı verilecek helikopterler? E, bunlar enteresan e, soru işaretleri. Çünkü Özbekistan bir bakıma da sınır komşusu oldu Afganistan'da. Gelecek için, işte Tacikistan'da aynı şekilde sınır komşusu... Taliban problem yaşamak istemiyor e, ve Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki işte sen bu havacıları yetiştirdin ister al bu havacıları iltica etsinler Amerika'ya ama çöz bunu diyor ama Amerika'dan henüz bununla ilgili bir cevap yok muhtemelde önümüzdeki dönem içerisinde o hava araçlarının ben Taliban'a döneceğini veya bu konuda bir anlaşma yapılacağını tahmin ediyorum ama dediğim gibi bunlar diplomatik işler ileride ne olur bilmiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi süper tokanolar ana savaş uçağı Afgan güçlerinin ve tabii ki Afganistan çok dağlık bir ülke. Ciddi bir helikopter operasyonunun yapılması gerekiyor. Afgan güçlerinin elinde de son rakamlara göre 33 adet Mi-17 ki Rus orijinli bir genel maksat helikopteridir. Bir de 33 adet de UH-60A Black Hawks tipi genel maksat helikopterleri bulunuyor. Aslında e, altyapı Rus teknolojisine çok uygun. Mi-17'ler doğru seçim ama bu helikopterleri de Amerika Rusya'dan satın alıp Afganistan'a veriyor. Ve bir süreden sonra işte bunların yedek parçaları, eğitim sistemleri şunları bunları Amerika direkt Rusya'dan satın aldığı için Amerikan Kongresi'nde bu bir açıkçası gaz oluşturuyor. Ya diyor biz niye Rusya'dan alıyoruz işte elimizdeki e, şeyleri e, UH-60'ları verebiliriz bunlara falan gibi biz Ruslara para ödemeyelim diyerek sonra bu projeyi iptal ediyorlar. Amerikan ordusunun elindeki UH-60A'lardan hatta rakamın ilerleyen dönemde 100'ün üzerine çıkması berek planlanırken 33 adeti Afgan Hava Kuvvetleri'ne hibe ediliyor. Şimdi bu konuyla ilgili hep yanlış bilinen şeyler var. İşte bizim halk kamuoyunda Sikorski olarak bilir. Sikorski bunun imalatçısı. Amerikan ordusu için üretilen Black Hawk Kara Şahinler UH-60 serisi olarak adlandırılır. Bunların ihraç versiyonları. Örneğin Türkiye'ye gelen model S-70 olarak adlandırılır. Bunlar klasik Amerikan ordusunun depolarında bulunan yedek olarak tutulan eski nesil UH-60'ların A versiyonları. Yani analog kokpit, göstergeli kokpit, ekranlar yok bunda. Daha eski helikopterler. Bunlar bakımdan geçirilerek tekrar uçar hale getiriyorlar ve Afgan renklerine boyalarak bu helikopterler Amerika'dan Afganistan'a aktarılıyor. Ve tabii ki oradaki uçuş ekiplerine de Eğitim veriliyor. UH-60'larla birlikte elde 43 adet MD-500 serisi. McDonnell Douglas, daha öncüsü Hughes şirketinin daha sonra McDonnell Douglas alıyor. Bu MD-500'leri bunlar ufak helikopterler. E, koltuk kapasiteleri 5 ile 6 arasında değişiyor. Çok kıvrak helikopterler. Hatta yanlarına çeşitli podlar takılarak e, yakın hava desteği de veriliyor. Uçurulması daha rahat, daha kolay helikopterler, daha eski manuel sistemlere sahip helikopterler. Bunlardan da 43 adet Afganistan'a verilmiş durumda. Bunun yanısında da e, nakliye görevleri için 4 adet C-160'ın H modeli e, yine Afgan Hava Kuvvetleri'ne e, verilmiş. Ayrıca da elde 10 tane Sesna imalatı karavan olarak adlandırılan tek motorlu turboprop uçakların silahlı versiyonları AC-208 deniyor bunlara. Kanat altından Hellfire füzeleri atılabiliyor. Gövde altına e, uzun menzilden işte görebileceğiniz kamera sistemleri yerleştirilebiliyor bunlara. Bunlardan da 10 adet Afganistan'a veriliyor. Yani baktığınız zaman 200'ün üzerinde hava aracına sahip helikopteriyle ile uçağıyla böyle bir, e, bir hava kuvveti bir şekilde Taliban'ın eline bir kısmı geçmiş durumda. Ama biraz önce de videonun başında belirttiğim gibi Taliban bunlara ne kadar uzun vadeli uçurulabilir, ne yapılabilir? Bir bakarsanız Amerika ile anlaşma yapar, başka şeyler olur. Ben de açıkçası ne tür gelişmeler olacağını merakla bekliyorum. Evet, Kabil Havalimanı'ndan yansıyan ilginç görüntüler çok dolaşıyor. Bana da bu konuyla ilgili çok soru gelmişti. Hem Afgan Hava Kuvvetleri'ni bu Hava Kuvvetleri serisi içerisinde biraz size tanıtmaya çalıştım. Ve Taliban ne yapılabilir, ne edilebilir, bunları ne kadar işletilebilir bunları size anlatmaya çalıştım. Umarım... Aklınızdaki soru işaretleri bir nebze olsun e, açılmış olur. Kanalımıza katıl tuşuyla destek verebilirsiniz. Üyemiz haline gelebilirsiniz. E, ve bu kanalın daha iyi yerlere gelmesine de destek vermiş olabilirsiniz. Sorularınız için lütfen bize yorum yazın. E, beğenmeyi. Ve bizleri için video hazırladığımız, yayınladığımız zaman o bildirim tuşunu açmayı unutmayın ki yeni video yüklendiği zaman sizlere ulaşabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.